Every single day. Kanalıma hoşgeldiniz bebişkolaj Evet yine aynı yerde çekiyorum Çocukluk resimlerime baktığım yerde aynı videoyu çekiyorum Ve üstümde de aynı kızım var Ne hikmetse Çünkü üstümü değiştirmek istemedim Çünkü daha dün giydim bu kazı Ve iki gün, ikinci gün bugün Bu yüzden kazamı değiştirmedim Ama hep bana yorum yapıyorsunuz Lütfen şu kazı değiştir üstünde koklu falan diyorsunuz Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben bu kadarıyla bugün ikinci gün giyiyorum yani. Tamam mı? Bugün arkadaşlar bu yorum bana baya önce geldi yani. Ama ben şu anda kendimi bu videoyu çekmeye hazır hissettim. Bununla alakalı bir video çekmek istedim size. Şu an bilgisayarımdan o yorumu açıyorum. Açıldı arkadaşlar şuraya koyayım çünkü ay yorum yazarken hiç utanmıyor yani hiç kırılınma gücenirme ne yapar ne eder demiyor ve ben mi utanacağım yani o yorumu paylaşmaktan değil mi yani diyeceğim şu ki Okuyayım hatta şu Melfik kızı neden bu kadar kişi takip ediyor kızın acı kokuyor Melfik bunu dediği zaman galiba ben 10 bin falan ancaymışım şu an 12.900 Hatta 13.700'e kadar yükseldi benim takipçim ama ben takipçilerimi çıkarttım. Kaldırdım yani takipçilerimden bazılarının O yüzden 12.900-12.800'de falan kaldı. Şimdi bu yorum, böyle bir insan bir yorum yazarak ne zevk alır? Neden hoşuna gider? Bir insanın kalbini kırmaktan neden bu kadar hoşlanır? Yani siz, mesela size söylüyorum arkadaşlar. Linç edicilere söylüyorum. Neden böyle insanları linç ediyorsunuz? Neden bu şekilde bir yorum yazınca kendinizi çok mu yükseklerde görüyorsunuz? Çok mu böyle... Arkadaşlar... Şimdi çok umurunuzdaymış gibi Bu yorumun açıklayayım ben size Fakir miyim değil miyim Ağzım mı kokuyor ha, ha, ha. Kokuyor mu ağzım Koku gitmiyordur gerçi Belki kokuyordur arkadaşlar Benim artık artık Bir şeylerden bahsedeyim yani İlk olarak Denizli'de doğdum Bir mahallesinde Merkeze yarım saat uzaklıkta Menübüsle doğmuşlar Arkadaşlar ben babam küçükken vefat ettim Anneannem, annem baktılar, sonra annemde engelli, psikolojik sorunları var. O yüzden engelli maaşıyla geçiniyoruz. Ben de daha yeni üniversite, yani daha yeni diyorum ama bir yıl falan önce üniversiteden mezun oldum. Ama bir işe girip çalışamıyorum çünkü malum korona var. Hiç, önceden böyle düşünmüyordum anne, üniversiteden mezun olunca bir işe gireyim, çalışırım. Köpek gibi çalışalım diyordum ama işte virüs çıkınca arkadaşlar, virüs çıkacağını bilmiyordum haliyle. Virüs çıktığı, çıktığı için annemde bir sürü hastada var kronik falan. Maalesef kronik rahatsızlıkları var. Şimdi virüsü iş yerinden alır eve getiririm. İşte anneme de virüs bulaştırırım. Çünkü kalabalık ortamlarda virüs daha fazla oluyor maalesef haliyle. Yani anneme de virüs bulaştırıyorum diye çalışamıyorum arkadaşlar. Evde yayın yapıyorum. TikTok'tan 86 dolar falan kazandım. Şöyle birkaç kıyafet satıyorum işte evde dikiş falan dikiyorum daha kendimi geliştiremedim ama lisede giyim biletimi mezunuyum. üniversitede moda taşırım, okudum o yani tabi buna rağmen bazen dikemediğim şeyler oluyor bunun için terziye falan gidiyorum yardımcı oluyor gardırof hesabımda satıyorum bir, birkaç tane şey diktim yani fazla böyle böyle başına geçip de bir sürü şey dikeyim hepsini satayım da hepsini yapayım da diye pek fazla düşünmüyorum şu aralar sadece boş zamanında işte hobi olarak falan dikiyorum Şimdi arkadaşlar beni neden takip ediyorsunuz asıl soru Bunu size hiç sormam gerekiyor asıl Yorumda belirtin. atın Umarım yorum açık oluyor çünkü yorubaydan yoruma kapalı yapıyor benim videomu Onun için size soruyorum bu soruya Bu mal fakir kızı Mal fakir kız ben oluyorum Neden bu kadar kişi takip ediyor Soru size Ağzım kokuyor mu? Bilmiyorum, kokmuyor diye biliyorum. Çünkü dişimde çocuk yok. 20 20'lik 20 dişim daha çıkmadı. Çünkü daha yeni 20'ye gittim. Temmuz'da da 3-4 ay sonra falan da. Temmuz'da 21 olacağım. Ve o çok geç çıkıyormuş yani. 40'lı 30'lu yaşlarda falan çıkıyormuş. Çok önemli bilgi içinde. İşte ondan sonra biraz hayatımdan falan bahsedeyim. Mesela bu saati aldım yakın bir zamanda. 150 TL'ye ve garantili. Ne hikmetse param nasıl yıktı acaba fakirlikten değil mi? Oo, aaa ooo. Ondan sonra. Iııı. Tabletim var. Ne hikmetse. Samsung Galaxy S6. Kalemi falan da var. Çizim yapılıyor hani. Düştü. Kalem. Hani. Ne hikmetse, Çünkü yardım ettiler. Kuzenim verdi, Ben bin TL biriktirdim. yayıncılıktan falan kazandım. Sonra arkadaşlarım falan da yardımcı oluyor. Hani para falan gönderiyorlar. Arkadaşlarım da yardımcı oluyor. Doğru, doğru. Aslında. için bin TL biriktirdim ve işte geri kalan 1300'ünü falan da kuzenim ya yardım etti ve aldık. Çizim yapıyorum, not tutuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bilgisayar Hani montaj yapılıyor YouTube için Hani montaj İyice çıldırdım lan <gülüyor> Sonra telefonum vardı arkadaşlar Bir tanesini eski sevgili PUBG oynamam için vermişti Ona çok teşekkür ederim bundan Belki o vermişti telefonu YouTube'a video çekemeyecektim Çünkü eski kameram iğrençti İki tane telefonum vardı arkadaşlar Neyse bunda neden bahsediyorsam hepsini Olsun öyle bahsedeyim dedim İki tane de oğlak makinem ve dikiş makinem var Yani toplamda iki tane oluyor Sonra prova makinem var Arkadaşlar bir şekilde bütün mal var varlığım bunlar. Bütün malım bunlar arkadaşlar. Bir tane dahi annem var yani. Bir tane annem var. Annemden başka daha kimsem yok. Teyzelerim falan var. Teyzelerimle yardımcım Öçük'sünlar. Sonra da arkadaşlar bir tane evimiz var. Dedemin üstüne. Hatta 3 tane evimiz var. Biz 2 katlı diye küçük olan da bizim gelin evimiz. Bizim akrabalarımız yap yani. Dedem, anneanne falan yardım geldimete. Dedemle bizim akrabalarımızın yani. O yüzden kira falan veremiyoruz. Çok şükür. cidden fakirlikten ağzım kokuyor muymuş arkadaşlar çok mu fakirmişim yani benim bunlar var yani bunlarda olan bir şey sadece fakir midir ama televizyonumuz yok uydumuz yok çanak antenimiz yok televizyon yok evde yok yani bu böyle bu tür bir yorum geldi işte arkadaşlar ve ben buna çok kırıldım gücendim demeyeceğim buram dinliyor ama biraz üzüldüm ya tabi onu, onu düşünen düşünen herife de üzüldüm tamam mı onu düşünen herife üzüldüm cidden böyle düşünmesine üzüldüm tabi iyi bir yorumda mesaj geldi bana bu yorumu gören birisi bana mesaj yapmış arkadaşlar onu da şuraya koyuyorum lafım yanlış anlaşılmasın fakat sana fakirlikten bahsediyorlar fakir olsan ne olur zengin olsan ne olur fakirlik kötü bir şey değil ki peygamber efendimiz adetim amet sallallahu bile fakirlik yaşayan bir insan ya ki doynamı rengini alsın boş denekeden boş ses çıkar derler seviliyorsun unutmadıymış bana <gülüyor> Duygulandığını alınca arkadaşlar beni teşekkür ederim bebişkolar Çok sağ olun. Mesela bana destek olan işte Mesela bana mesaj atıyorlar işte Ben tablet için para biriktiriyorum diyorum Sonra işte destek olalım işte birkaç gönderirim falan diye mesaj atıyorlar Ben liban atıyorum yani o şekilde belirtirdim değerlisi 1000 TL'yi İki tane de bir şeyler sattım falan Birkaç tane de şey de sattım Şu an 700 TL falan kazamıyorum Yani 86 dolar falan 700 TL'de bir şey yapıyor Bu şekilde arkadaşlar Böyle mesajlar gelince bana çok seviniyorum ben Bir mesaj atmanız bile yeterli ben İyi güzel bir mesaj atmanız bile yeterli Ama ben böyle iyi mesajlar da arkadaşlar Para biriktiriyorum diyorum Bunu almak için para biriktiriyorum Bu şekilde arkadaşlar bazen görmüyorum bazen iban ötüyorum bazıları saçma sapan isteklerde bulunuyorlar engelliyorum bu şekilde arkadaşlar ama hikâyemin hiç bana para gönderin yani sadece bunu bana kim edebilir bunu bana kim alabilir falan diyorum yani esprisini bu şekilde diyorum ama mesela bir şey paylaşmıştı i̇şte iban buna iban para gönderin şu kadar para ihtiyacı var kim gönderce falan demiyorum çok şükür o kadar düşünmedim umarım o kadar düşmeyiz umarım o kadar hiç kimse düşmez umarım o kadar ben de düşmem di işte diyeceğim şu ki sonra yayıncılıktan sonra staj yaptım mesela Stajdan falan 400 500 kazandım yani full gitmeye çalıştım para çok aşkane üçte üçte biri falandı ama ben gene de o kadar parayı kazanabilmek için stajı bir falan mecburen hep gitmiştim onu hatırlıyorum mesela hani paradan kesilmesin 500-400 falan alın diyordu yani o zamanlar asgari ücretin 3'te 1'e düşmesin yani paradan diye gidiyordum yani hep gitmeye çalışıyordum çünkü anneme bir katkım olsun diye sonra işte bunu da söyleyeyim küçük yani önemsiz bir şey Kuzenimle falan yemek yemiş madımıştım. Hatta işte stajımı yaparsam bir taş staj paramı size yemek demiştim Ve hamburgerciye girmiştik. He, üçümüz annem ben kuzenim yemiştik. Şey 5 TL hesap ödemiştim. Böyle hayır yapmasını falan da bana dua etmelerini çok seviyorum arkadaşlar. Yani anne benim babam vefat etti. Belki babamın hürmetine yani babam babam için falan dua ederler falan bir hayır yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Hep böyle bir şeyler alıp dağıtıyorum staj yaptığım yerde mesela böyle etik puf onlardan dağıtmıştım biraz sızla konuşuyorum ama umarım anlarsınız anlamazsanız yorumda belirdim ona göre yavaş konuşayım sonra arkadaşlar yani bu şekilde yani ben bu şekilde bir insanım bu şekilde geçiniyorum çalışmayı istiyorum ama iş bulamıyorum bir iş yerine gittim 2-3 saat falan beni çalıştırdılar Sonra deneyim istiyoruz biz dediler. Stajda deneyim olarak sayılan ve iş almıyorlar. Ayakçılık yapacaktım ve ayakçılıkta deneyim almadığı için beni işe almadılar. Acemi olduğum için arkadaşlar. Maalesef şöyle baba diyorlar. O kadar çalışmam, o kadar okumamışsın. Neden çalışmıyorsun diye. Deneyim istiyorlar? Keşke bu yaşıma kadar okuyacağım okuyacağıma biraz çalışsaydım ve deneyim sahibi yani Ben bayağı okudum yani. Ön lisans okudum, 2 yıllık üniversite okudum on 12. sınıfa kadar okudum, 12-13-14 yıl okudum. Şu an 20 yaşındayım arkadaşlar. Neyse böyle beraber 15 yıl falan ediyor. Keşke o kadar yıl okuyacağıma bari biraz çalışsaydım. Bence okumak çok gereksiz bir şey. Yani oku, bir okuma yazmasını öğren sonra bir şekilde çalış. çalışınca bence daha fazla şey öğreniliyor arkadaşlar. Çalışmak bence daha iyi. Deneyim boyluyorsun. Okunca ne oluyor? Sen üniversite mezunuyum, ağızda okul mezunuyum, lise mezunuyum falan diyebiliyorsun ancak bu kadar. Maalesef deneyimmiş diyor herkes. Okul mezun olmak hiç kimsenin umudunda değil. Sonra nasıl geçiniyoruz? Mesela bir ara benim dayım koronadan dolayı Almanya'da yaşıyordu ve vefat etti. Onun parasını 3 ay falan ben yedim. Çünkü enişteme bana yatmasın yani benim eşyamma yatmasın ve yani parayı bilmememi istemiş söylemiş o yüzden benim eşyamma yat yani. 3 ay falan onun parasını ben yedim sonra eve halı aldım çekmece aldım eve birkaç eşya perde falan bir şeyler aldım sonra bu yatağımı da bu yatağımı teyzem verdi çünkü teyzem kendi kızına yeni bir yatak aldı ve de da eskisini verdi ama olsun tabi kötü bir şey demiyorum onun hakkında çünkü yatak iyi, yepyeni bir yatak yani ben kullanıyorum şu teyzem gibi böyle yeni olan kıyafetleri falan bana veriyorlar eskilereleri iddia ediyorum ama olsun bunun hakkında kötü bir şey söylemiyorum çünkü yeni kıyafetler evet eskilerini veriyorlar ama yeni yıkanmış olarak veriyorlar bana ve ben buna gücenmiyorum üzülmüyorum yeni kıyafetleri veriyorlar sadece onlar birkaç giymiş yıkanmış falan diye bir aksalıyor uzun oluyor giyemiyorlar Ben de zayıf fit minyon bir kız olduğum için çok güzel bir fiziğim olduğu için içine sığıyorum mesela kuzenimin boyu çok uzunmuş ve bu yüzden onun kıyafeti içine sıramamış galiba ve bana verdiler çünkü benim boyum 1.57 arkadaşlar 45-50 kilo arasında falanım o yüzden kıyafetini içine çok rahatlıkla sığıyorum zayıfım bu yüzden arkadaşlar ben giyiyorum bana veriyorlar sağ olsunlar şimdi Şimdi sizin kötü kalbinizle Kötü kalbinizle Baş başa bırakıyorum Ve kötü kalbinizle Biraz Ya arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum ya yani neden böyle kötü kalpli Düşünüyorsunuz ki yani bence Ya bence Zenginlik iyi bir ailenin olmasıdır İyi bir işinin olmasıdır Ama benim maalesef işim yok umarım o olur Yani ne bileyim bu videomda kesin tutmayacak Belki ben ölünce tutacak veya vefat edersem ne bileyim yani. O, o zaman haberleri çıkarım ve o zaman herkes benim videomu izler. Aaa bu kız ölmüş der. Ama maalesef ben yokumdur. <gülüyor> yani diyeceğim şu arkadaşlar. İnşallah videom çok izlenir. Ben yaşarken. Bayağı konuştum arkadaşlar. Annem anne, hiç bu kadar güzel ve bu kadar güzel konuşamazdım ya. <gülüyor> bu kadar ne bileyim yani, bu kadar sohbet edemiyorum ben. Böyle bir çocuk gibi konuşuyorum. Ya işte böyle sohbet videoları gelsin mi, yorum da arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Mucuk mucuk öpüyorum. güle, güle arkadaşlar. Bye bye.